Müzik Hey. Hey. Ey Ey Aha Sabah uyandım bak gün verdim Bir kez olsun direnmeden her savaşı yendim Piyasamdan nabız ölçüp bu konuma geldim Sizin nesliniz tükendi çünkü istenilen bendim Elde somut şey yok, parçalar hep palavra Arkadan dönen dolaplar, bir yığın yalanlar Ghetto mahallede saçma sapan markalarla Yaptığın şarkılar hiçbir zaman sayılmaz antıradan Param falan varsa eğer siktir ol okula kulakları Kulaklarım verim. rastgele bir nota basıp Listelerden inmem yere gelir hepinize yazık olur mu bilmem En afilli bazen, Aa, görmedin daha sen Bireyim bazen yazarım iste dahası bas, yazmaz ki daha seni arsız, üstelik yenirken Al görmedin daha sen, bireyim bazen Yazarım işte dahası, basın Yazmaz ki daha seni arsız Üstelik yenirken babanın parası Al görmedin daha sen, bireyim bazen Yazarım işte dahası, basın Yazmaz ki daha seni arsız Üstelik yenirken babanın parası